Herkese selam teknoloji oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz bir ürünle karşınızdayız airfry. Türkçede hava fırtözi olarak bildiğimiz az yağda çok iş yapan, tezgah üstü kullanılabilen konveksiyonel bir fırın olarak düşünebilirsiniz. Bu cihazları incelemek için şimdi sizlerle beraber Marmara Forum Media Mark mağazasındayız. Bakalım fırtöz bize neler sağlıyor. teknolojinin sağlık tarafında bize getirdiği en önemli ürün belki de airfry. Çünkü bu cihaz sayesinde çok çok az bir yağ ile hatta yağsız bir şekilde istediğiniz yemekleri pişirebilirsiniz ve bunu daha kolay, sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz. Hatta avantajlarına gelecek olursak, say say bitmeyecek kadar avantajı var. Kısaca bahsedeyim. İlk avantajımız yine sağlık açısından devam edecek olursak. Kanserde, diyabette, şeker gibi hastalıkları büyük oranda önlüyor. Bu da uzun uzun yaşamanız için aslında bizlere büyük bir avantaj sağlıyor. Gelişen teknolojinin bize sunduğu ürünler gerçekten çok güzel. Alan ve temizlik konusundaysa fritözler yine bizlere büyük bir avantaj sağlıyor. Tezgah üstünde kullandığımız bu ürünleri gördüğünüz gibi küçük bir alan kaplıyor. Bu da aslında bizlere kocaman bir fırın yerine daha küçük alanlarda daha çok işlev yapabilmemizi sağlıyor. Temizlik konusundaysa tek bir tıkla ürününüzü çıkartabilir ve içini kolayca temizleyebilirsiniz. Son olarak da belki de son zamanlarda en çok müzdarip olduğumuz bir konu faturaların çok çok yüksek bir miktarda gelmesi. Bu da aslında fırının o çok fazla bir şekilde kilowatt yakmasına nazaran daha küçük enerji tüketiyor ve bu da artık enerji tasarrufu sağlamamıza olanak sağlıyor diyebiliriz. Eskiden biliyorsunuz böyle aile toplantıları büyük olurdu, 10-15 kişilik yemekler hazırlanırdı fırınlarda ama... Pandemi nedeniyle artık bunlar birazcık daha e, tek aileye döndü. 4-5 kişilik yemekler hazırlanıyor artık. Böyle büyük büyük yemekler pek de fazla rastlamıyoruz maalesef. Bu tarafta da aslında bu ürünler bize çok büyük avantaj sağlıyor. O büyük fırınları, o büyük davlumbazları kullanmak yerine daha küçük bir alanda, daha kullanışlı, daha konforlu ürünlerde daha sağlıklı yiyecekler yiyebiliyoruz, tüketebiliyoruz. Daha demin de dediğim gibi avantajları çok yüksek. Sağlık konusunda kanser, diyabet gibi çok fazla fazla dezavantajları da önlüyor dedikten sonra birazcık da ürünün detaylarına göz atalım. Airfryer'den kısaca bahsetmiş olduk. Biz de sizler için Mediamarkt mağazasına geldik ve buradaki ürünleri sizler için kısaca deneyeceğiz. Siz de buraya gelip Mediamarktaki Airfryer'leri deneyebilirsiniz. Mediamarkt mağazalarında Airfryer için birçok marka bulunuyor. Bu markaların ilkinden başlayacak olursak Philips diyebiliriz. Philips Air Fry konusunda gerçekten başarılı işler yapan bir marka. Bu markanın standart bir de Xlarge modeli bulunuyor. Bu modellerde aslında birazcık daha geniş aileyseniz Xlarge modelini kullanmanız sizin için daha büyük bir avantaj olabilir. Diğer tarafta ise bir küçük modeli bulunuyor. Bunları birazcık aklınıza hafızanızda tutmak isterseniz 4 tane but alabiliyor. Bu ürünse tam bir tavuğu içine alabiliyor. Öyle kafanızda canlandırabilirsiniz aslında. Ve Philips'leri app uygulaması üzerinden de yönlendirebilir. Yemek tariflerini tek tek inceleyebilirsiniz. Size de böyle güzel bir avantaj sağlamış. Dedikten sonra diğer ürünlerimize geçelim. Diğer ürünlerde ise Electrolux'e geldik. Yine standart bir model ve X-Large model olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bu ürünleri gerçekten temizlemesi oldukça kolay. Hemen buradaki tek bir tıkla çıkartabiliyoruz. İçindeki delikli ızgarayı böyle kolaylıkla çıkartıp Yıkayabilirsiniz. Small ve XL modellerinde bir başka önümüzde Kenwood'un ürünleri yine burada görüyorsunuz. Burası bir XL model, burası ise standart modelde bir ürün. Bu ürünleri de diğer anlattığımız ürünlerle aslında çok da benziyor. Yine bir haznesi var. Bu haznesi XL'de birazcık daha büyük, standartta ise bir tık daha küçük. Bu yemeklerin hepsini bir yemek kaşığı kadar yağ koyduğunuz zaman çok rahat bir şekilde pişirebiliyorsunuz. Geldik son ürünümüzde, son ürünümüz King. King'de ise yine ayarlamalar tarafından derecesini istediğiniz dereceye getirebilir. Dakikasında yine ayarlar tarafından ayarlayabilirsiniz. Gösterdiğimiz tüm cihazlarda yemeklerinizi de daha sağlıklı bir şekilde pişirebilir. Aynı zamanda pişirdikten sonra sıcak tutmak için de Kullanabilirsiniz. Biz de Mediamarkt mağazasına geldik ve bu ürünlerin hepsini bir yetkili satıcıdan tek tek detaylarını öğrendik. Eğer siz de ihtiyacınıza yönelik bu ürünleri tercih etmek istiyorsanız bir Mediamarkt mağazasına gelip yetkili satıcıdan tek tek detaylarını öğrenebilirsiniz. Bizlere de çok yardımcı oldukları için onlara da buradan teşekkürlerinizi sunuyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizler için Marmara Forum Mediamarkt mağazasındaydık ve tek tek Airfryer'ı denedik. Bunları yetkili satıcıdan öğrendik. Gerçekten hepsinin farklı farklı da avantajları var. Bunları sizin kendiniz gelip kendiniz deneyimlemeniz aslında daha büyük bir fayda sağlayacaktır sizlere. Peki sizler nasıl buldunuz? Airfryer'ı mantıklı buluyor musunuz? Sizce fırınlara göre, mikro dalgalara göre daha fazla avantaj sağlıyor mu ve kullanılmalı mı? Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.